İzleyenler, <gülüyor> Türkiye'nin trafızsız alan haber bülteni karşınızdayız. Ben deniz ömer ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 20-45'e kadar bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız. Benim, ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcak olursak sosyal cep tarik haber, peşfiz tarik haber, eylem tarik haber, tiktok tarik haber, tv, facebook tarik haber, linkedin tarik haber, yay tarik haber, tumblr tarik haber, samet tarik haber, twitter tarik haber, reddit, gran, takfet, sosyal 8, youtube tarik haber, tv, ömer tarik, masyaplara ya yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda tanıcak olursak değerli dostlar, ee, bir kolay da yayındayız, bir kolay kanalımız tarik haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz. canlı yayınla yayın ister dostlar oc canlı yayın kanalımız tar ka TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Bir kere yayında ister dostlar like kanalımız Tar haber TVden bizlere ulaşa birşi Twitch'de yayınlığı ister dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Nonolay'da yayındayız. Nonolay kanalımız Tarka Belki Bilemiz ile ulaşabilirsiniz. Popoya ile efendim. Popoya kanalımız Tarık Habert yine ulaşabilirsiniz. Hmm, hmm. Fazla geç kalmadan efendim yayınımıza başlıyoruz değerli dostlar. 2045 e dediğimiz kadar buradayız. E, i̇lk haberimize geçiyoruz. Onur Şener'in cinayetinde canavarca hislerle gerçekleşmesi, dikkat çeken açıklamalar geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre MK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den müzisyen Onur Şener'in cinayetiyle ilgili flash açıklamalar geldi. Canavarca hisle denildi. Son dakika haberine göre MYK'da neler konuşuldu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki önemli konulara değinen Çelik Müzisyen Onur Şener'in cinayetiyle ilgili bu cinayetin canavarca hislerle gerçekleşmesi çok açık. Türkiye'nin her yerinde hiç istemesek de şu kurumdan, şu meslekten bazı insanların bu tür canavarca işlere imza atmış olduğunu görüyoruz. Hepsinin Allah belasını versin diye konuştu. Haber. Haber. Politika. Son dakika... M.Y.K. sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten müzisyen Onur Şener'in cinayetiyle ilgili flaş açıklamalar. Canavarca hisle. Son dakika. M.Y.K. sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten müzisyen Onur Şener'in cinayetiyle ilgili flaş açıklamalar. Canavarca hisle. Son dakika haberine göre mülkta neler konuşuldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki önemli konulara da değinen Çelik.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 Türkiye'nin her yerinde hiç istemesek de şu kurumdan, şu meslekten bazı insanların bu tür canavarca işlere imza atmış olduğunu görüyoruz. Hepsinin Allah belasını versin ifadelerini kullandı. Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Türkiye ile ilgili yazılan raporlar açısından Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, bütün bu raporlar bizim açımızdan bir samimiyet testi olacaktır. Rusya'nın 4 bölgeyi ilhakı. Ukrayna krizi konusunda yeni bir aşamaya geçildi. Bu pozitif bir aşama değil. Rusya'nın Ukrayna'nın belli bölgelerini ilhak etmesi, barışın ötelenmesine neden oldu. Türkiye ilkeli tavrını sürdürmeye devam ediyor. İlhak yaklaşımını reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız barışın sağlanması için büyük bir performans ortaya koymaya devam ediyor. Savaş hiçbir şeyi çözmez. Acı, yıkım ve kayıplar getirir. Özellikle Avrupa Birliği'nin bu diplomatik iradeye karşı çok geride kaldığını gözlemliyoruz. Bu meselede maalesef Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye destek verme konusunda geride kalmışlardır. Yunanistan'ın Ege'deki Tacizleri Etrafımızda yaşanan tansiyonların en önemlilerinden bir tanesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs'taki tansiyonu yükseltme konusudur. Yunanistan, elde ettiği desteği Türkiye'yi tehdit etmek için, Türkiye'nin menfaatlerine karşı tutum olarak gösteriyorlar. Her ne olursa olsun, Ege'de Akdeniz'de bu şekildeki hesapsız silah desteğinin Yunanistan'ın geleneksel devlet politikası dikkate alındığında hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Michotakis, Türkiye'yi tehdit ederken arkamızda şu destekler var diyerek NATO'yu hedef gösteriyor. Bu tabloya izin verenlerin her biri doğru iş yapmıyorlar. Bu üstleri kuranların Yunanistan'a hukuk konusunda hiçbir uyarı yapmadıklarını da görüyoruz. Şöyle bir yalan düzeni tutturmuş Yunanistan, Ege ve Akdeniz'de hukuk tanımayan bir devlet olarak her türlü sorunsuz bir davranışı ortaya koyuyorlar. Avrupa Birliği'nin gözü önünde Yunanistan, Ege'de insanları öldürüyor, göçmenleri öldürüyor. Bundan daha vahim bir tablo olabilir mi? Hiçbirine ses çıkarmıyorlar. Yunanistan'a verilmesi gereken mesaj, masaya oturmasıdır. Türkiye bir diplomasi devletidir. Masadan kaçan taraf Yunanistan'dır. Müzisyen Onur Şener'in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şener'in arkadaşı o anları anlattı, Şah damarını kesmişler. Ankara'daki müzisyen cinayeti. Bu cinayetten büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Buradan acılı ailesine başsallığı diliyorum. Arkadaşlarımız ailenin yanında olacaklar. Bu cinayetin canavarca hislerle gerçekleşmesi çok açık. Dava sürecini yakından takip edeceğiz. Cinayeti gerçekleştirenlerin gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız. Bu canavarlığı lanetlemek, katillerin gereken cezayı alması için sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Kişilerin kamu görevlisi olup olmaması, bir polemik konusu olması bu acı karşısında bir duyarsızlığın göstergesi. Siyasi polemik üretmeye çalışmak acıyı istismardır. Türkiye'nin her yerinde hiç istemesek de şu kurumdan, şu meslekten bazı insanların bu tür canavarca işlere imza atmış olduğunu görüyoruz. Hepsinin Allah belasını versin. Kurumların kendi iç hukukları bu tip olaylar karşısında süreç açısından gereğini en kısa sürede yapacaklar. Tabii ki artık bunların herhangi bir kamu kurumunda ya da başka bir yerde olmasını kimse kabul etmez. Kurumlar gerekli adımları atacaklar. Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Ziyareti. Kimin hangi ülkeye gittiği bizi ilgilendiren bir husus değil ama nihayetinde pek çok siyasi parti temsilcisi pek çok ülkeyi ziyaret ediyor. Şöyle de bir şey var, siyasetin feraseti diye bir şey var. Bir yıldan az bir zaman kalmış seçime, Kılıçdaroğlu Partisi'ne benimlemişsiniz, diyor. Hani biraz daha basiretli davranmak lazım, bu şekilde bir ziyaret kamu önünde manidar görünüyor. Dünyanın hiçbir yerinde gerçek bir demokrasi söz konusu olduğunda şurasının burasının ne dediği önemli değildir. Ben kimseye şuradan icazet mi alıyorsunuz diyeme. Türkiye seçim dönemine girmişken, Biraz daha basiretli davranmak Daha sağlıklı bir yaklaşım olabilirdi Tabii o kendilerinin bileceği bir şey Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Kılıçlar Ama haber bültenimiz devam ediyor Yaklaşık 20-45'e kadar Ve diğer haberimize geçiyoruz ETD şartlar netleşiyor Prim eksik olanlar Süre sınırı kalktı değerli izleyenler Son dakika abone ETD şartlar netleşiyor Prim eksik olanlar ne yapacak Emekli yaşa takılanlar için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonların beklediği EYT konusuyla ilgili milyonlarca vatandaş beklenti içindeyken EYT primi eksik olan vatandaşlar da düzenlemelerden faydalanmak için arayaşa girdi. Peki yasa çıktıktan sonra şartları eksik olanlar ne yapacak? İşte EYT haberle ilgili son dakika haber. Finans, finans, ekonomi. Son dakika EYT şartlar netleşiyor. Primi eksik olanlar ne yapacak? Son dakika, eğitte şartlar netleşiyor. Primi eksik olanlar ne yapacak? Emeklilikte yaşa takılanlar, evliyete için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Milyonların beklediği evliyete konusuyla ilgili milyonlarca vatandaş beklenti içindeyken, evliyete primi eksik olan vatandaşlar da düzenlemelerden faydalanmak için arayışa girdi. Peki yasa çıktıktan sonra şartları eksik olanlar ne yapacak? İşte EYT haberiyle ilgili son dakika gelişmesi. Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş her gün EYT haberlerini ve yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Milyonların beklediği EYT konusuyla ilgili milyonlarca vatandaş beklenti içindeyken, EYT primi eksik olan vatandaşlar da düzenlemelerden faydalanmak için arayışa girdi. Peki primini tamamlamamış kişiler ne yapacak? İşte EYT'te belirlenen yol haritası. EYT'ten son dakika gelişmesi. Ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt. 36 ay detayı. Kimler emekli olacak? Prim ve yılını dolduranlar öncelikli olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar o zamanki şartlarda SSK'da 5000 gün ve kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl şartıyla emekli olabiliyordu. Bu yasaya dönüldüğünde bile sıkılar açısından yine en az 5000 gün prim gerekiyor. Vakurlularda ise kadınlar 7200, erkekler 9000 gün prim biriktirmek durumunda. Dolayısıyla EYT yasasından yararlanmak için prim ve yıl şartını tamamlamış olmak gerekiyor. Tamamlamayanlar ne olacak? Sabah gazetesinden Fağut Erdem'in haberine göre, en çok merak edilen konuların başında primi ya da yaşı eksik olanların durumuydu. Bu konuda daha önce muhalefet partilerin tarafından verilen yasa tekliflerinde ehlilerin emekli olabilmeleri için 3 ay içinde başvurmaları şartı getirilmişti. Bu durumda prim ya da yıl eksiği olan milyonlarca ehli yasadan yararlanamıyor. Süre sınırı olmayacak. Oysa şimdi yapılan çalışmada böyle bir süre sınırı konulmasının gündemde olmadığı anlaşıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çalışma Eski Bakanı Jülide Sarı Eroğlu yaptığı açıklamada, İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyonun arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz demişti. Buradan anlaşıldığı gibi eksikleri olan ehliler bunları tamamladıktan sonra sisteme girecek ve emeklilik hakkını kazanacak. Yıl 2024'de tamamlanıyor. Burada bakıldığında kadınlar için 20 yıllık süre 2019 itibariyle tamamlanmış durumda. Erkekler için konulan 25 yıllık süreyi ise bazı sigortalılar için henüz tamamlanmadı. 1997, 1998 ve 1999 yıllarında işe girenler 2022, 2023 ve 2024 yıllarında süre şartını tamamlayacak. Son tamamlama tarihi ise 8 Eylül 2024 olacak. Böylece süresini tamamlayan prim şartı da yerine gelmişse kademeli olarak emeklilik hakkına kavuşacak. Eksik primi tamamlama yolu Yıl şartının dışında düzenleme ile gelecek prim şartının da tamamlanması gerekiyor. Eksik primi olanlar, tamamladıktan sonra emeklilik sistemine girmiş olacak. Burada eksik primi tamamlamanın altı yolu da bulunuyor. 1.3600 günde kısmı emeklilik Mevzuata göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 1 yıllık primle emekli olma imkanları bulunuyor. Eğer yeterli primi tamamlama imkanı yoksa gün günde emeklilik için yeterli oluyor. Burada emeklilik için 3 şartın yerine gelmesi gerekiyor. İlk olarak sigortalılık süresinin 15 yıla tamamlanması lazım. Ancak bu şart 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan herkes için tamamlandı. İkinci olarak 4A, Sosyal Sigortalar Kurumu, kapsamında 3600 gün primin ödenmesi isteniyor. Üçüncü olarak da kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşın dolmuş olmasına bakılıyor. Bu üç şarttan hangisi en son biterse o tarihe göre de emeklilik yaşı belirleniyor. 2. Askerlik Borçlanması Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı da bulunuyor. Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebiliyor. Böylece eviyete için primi eksik olan bir sigortalı bu yolla prim kazanabilir. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek ayrıca bir avantajla kazanılıyor. 3. Doğum borçlanması Primi eksik olan kadın sigortalılar için ise doğum borçlanması imkanı bulunuyor. Sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. Her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün kazanılabiliyor. Böylece 3 çocuk borçlanan bir kadın sigortalı 2160 gün kazanıp eksik primini tamamlayarak ehli olabilir. Burada ne kadar süreye ihtiyacınız varsa o kadar borçlanabiliyorsunuz. 4 İhya İletleri Eğliyete kapsamı belirlenirken farklı kurumlardan sigortalı çalışmış vatandaşlar da değerlendirmeye alınıyor. Bunlardan birisi de Bağgur. Bu kapsamda iş yeri açmış ya da şirket ortağı olmuş vatandaşlar geçmişte eğer primlerini ödememişlerse günleri donduruluyor, borçları da siliniyor. Ancak bu dondurulan günleri ihya sistemiyle yeniden kazanmak mümkün. Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler güncel asgari ücret üzerinden ödeme yaparak günlerinin tamamını alıyor ve primlerine eklettirebiliyor. 5- isteğe Bağlı Sigorta Çalışma imkanı bulamayan sigortalılar eksik primlerini isteğe bağlı sigorta yaptırarak tamamlayabilirler. Sıkıya verilecek bir dilekçe ile başlayan isteğe bağlı sigortada her ay 30 gün kazanılıyor. 18 yaşından büyük Türk vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek yeterli oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yapılacak ödemelerin 1261 günü yani 3-5 yılı bulunaması. Bu sayı aşılırsa isteğe bağlı sigorta vakur bağ kapsamından olduğu için emeklilik hesabı da vakura göre yapılıyor. Altı hizmet tespiti ile tescil. Primi eksik olan üydiler için bir başka imran da hizmet tespit davası. Geçmişte sigortası yapılmış ancak primi eksik ya da hiç yatırılmamış olanlar ya da sigortasız çalıştırılanlar geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bugünlerini tescil ettirebilir ve giriş tarihini geri çekebilir. Sigorta girişi yapılıp primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresine bakılmazken kayıt dışı çalıştırılmış olanlar için geriye doğru zaman aşımı süresi bulunuyor. En çok aranan haberler. Mıst piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen mıstı e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası verileri mıstı kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. 22 Nisan 2002 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ uyarınca yayınlanması istenen uyarı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Finansal veriler forexh tarafından sağlanma. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-45'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu ve Özdağ mecliste fezleke hareketliliği yaşandı. Dokunulmazlıkları kalkıyor mu? Son dakika haberine göre Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkıyor mu? Ümit Özdağ ile birlikte. Son dakika haberine göre yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri meclise geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın arasında bulundu. 34 milletvekiliğine ait 65 dokunulmazlık dosyası. TBMM başkanlığına sunuldu. Söz konusu gelişme Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın dokunulmazlıkları kalkıyor mu sorusunun sorulması neden oldu. İşte son dakika haberin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Ankara'da sıcak saatler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkıyor mu? Ümit Özdağ ile birlikte... Son dakika Ankara'da sıcak saatler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkıyor. Rumbu. Ümit Özdağ ile birlikte Son dakika haberi. Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri meclise geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit da arasında bulunduğu 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Söz konusu gelişme Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın dokunulmazlıkları kalkıyor mu, sorusunun sorulmasına neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, yeni yasama yılında dokunulmazlıklarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 34 milletvekilinin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bulunuyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı mu? sorusu sorunmaya başlandı. İşte dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili son dakika gelişmesinin tüm detayları. Fezlekeleri Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca gelen kıraatlar listesinde yayınlanarak anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi. Son dakika, Mersin'deki terör saldırısından sonra iddialar gündem olmuştu. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na özür çağrısı. Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın yanı sıra fezlekeleri karma komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle. Demokratik Bölgeler Partisi, D.B.P. Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salih Aydeniz, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer DDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Remziye Tosun, Semra Güzel ve İmam Taşçer DDP Batman Milletvekilleri Felek Nasucak ve Ayşe Acarbaşaran DDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan DDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir DDP Mardin Milletvekili Ferodunlar. DDP Van Milletvekilleri Tayyip Temel, Murat Sarısaç ve Sezai Temelli, DDP Arım Milletvekili Berdan Öztürk, DDP Hıdır Milletvekili Habip Eksik, DDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, DDP Mersin Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan, DDP Hakkari Milletvekili Said Dede, DDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, DDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, DDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, PDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğan, Türk İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Van Milletvekili Abdullah Tarvas. Gelen fezlekeler arasında Salih Aydıniz ve Remziye Tosun'un 6 şar, Semra Güzel'in 5, Merdan Öztürk'ün 4, Dersim Dağ, Dirayet Dilan Taşdemir, Murat Sarısaç ve Ahmet Şık'ın 3'er, Engin Özkoç, Utku Çakırözer, Ali Can Önlü, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan ve İmam Taşçıer'in ikişer dosyası bulunuyor. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Bir... Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-45'e kadar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan'dan heyecan yaratan asgari ücret çıkışı geldi. Arkadaşlar bu böyle olmaz diyerek talimat vermiş değerli izleyenler. Erdoğan'ın asgari ücrete zam çıkışı heyecan yarattı. Arkadaşlar bu böyle olmaz diyerek talimat vermiş. Asgari ücrette zamla ilgili son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip edilirken Son açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası gözler yapılacak zam oranına çevrilmiş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı. Varank Erdoğan'ın kritik toplantı arkadaşlar bu böyle olmaz asgari ücrete zam yapmamız lazım dediğini aktardı. Finans, finans, ekonomi. Erdoğan'ın asgari ücrete zam çıkışı heyecan yarattı. Arkadaşlar bu böyle olmaz diyerek talimat vermiş. Erdoğan'ın asgari ücrete zam çıkışı heyecan yarattı. Arkadaşlar bu böyle olmaz diyerek talimat vermiş. Asgari ücrete zamla ilgili son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip edilirken, son açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası gözler yapılacak zam oranına çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kabine toplantısında asgari ücrete zam konusunun masaya geldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı. Varank, Erdoğan'ın kritik toplantıda arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücrete zam yapmamız lazım dediğini aktardı. Asgari ücrete zamla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki artış Eylül'de de sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu'na, TÜİK Göre senelik bazda enflasyon yüzde 83 e yükseldi. Son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından asgari ücrete zam oranı yeniden merak konusu oldu. Polislerde 2022 asgari ücretin 9.900 TL'ye çıkabileceği konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında kullandığı ifadeler heyecan yarattı. Asgari ücrete zam kabine toplantısında masaya gelmiş. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Küpeliler Sunta Fabrikası'nın temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili görüşlerini paylaştı. Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması, arkadaşlar bu böyle olmaz. Erdoğan'ın kabine toplantısında arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, Asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit-sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler dediğini aktaran varan şu ifadeleri kullandı. Ocak ayında vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zam yapmış olacağız? Cumhurbaşkanımız kabineyi topladı, dedi ki arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit-sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler. 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonun ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önce iyi bir değerlendirin. %80, %200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim. Emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım demedi ama biz bunu dedik. Enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zamlı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Benzin ve motorine indirim beklenirken flash gelişme. Ehli çok tartışılacak detay. İstanbul'un ardından Ankara'da da açıklandı. Ödenecek promosyon belli oldu. İşte merak edilen rakam. En çok aranan haberler. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-45'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Büyük sürpriz ortaya çıktı. Hulstin'in yeni hocası o değerli izleyenler. Fatihlerim Şenol şia ya da Sergin Yalçın değil. Çitova Avalda ile yollanan Hulstin'in yeni hocası tanıdık isim Carlos Çar ve hal oluyor değerli izleyenler. İngiltere Şampiyonlar Şüp'te mücadele eden Hulusi de Peş Piş'e gelen kötü sonuçlar ardından teknik direktör Şota Arboza'ya yola ayrılmıştı. Kulüp sahibi Acunlıcalı, yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız şeklinde açıklama yapmıştı. Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimlerinin ortaya atılmasının ardından bir iddia daha geldi. Bir dönem beş taşı çalışan Carlos Kahvelhal'ın Hulusi'nin başına geçeceği öne sürürdü. İngiltere, Fatih Terim, Şenol Güneş ya da Sergen Yalçın değil, Spota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni hocası tanıdık isim Carlos Carvalhar oluyor. Fatih Terim, Şenol Güneş ya da Sergen Yalçın değil, Spota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni hocası tanıdık isim Carlos Carvalhar oluyor. İngiltere Champions League'te mücadele eden Hull City'de peş peşe gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Spota Arveladze ile yollar ayrılmıştı. Klub sahibi Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız, şeklinde açıklama yapmıştı. Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimlerinin ortaya atılmasının ardından bir iddia daha geldi. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Carlos Carvalhalin Hull City'nin başına geçeceği öne sürüldü. İngiltere John Pionslip'te yeni sezona teknik direktör Spota Arveladze ile başlayan ve hedefini Premier League Playoff'u olarak belirleyen Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Art arda alınan kötü sonuçların ardından Spota Arveladze ile yollar ayrılmıştı. En iyi seçeneklere bakacağız. kulüp sahibi Acun Ilıcalı ayrılık sonrasında, milli arada Spota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız. İfadelerini kullanmıştı. Spota'nın bu performansı Takımın başına 27 Ocak 2022 tarihinde geçen Spota Arveladze, toplamda 30 karşılaşmaya çıktığı bu ciddi 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak bir 10 maç başına puan ortalaması yakalamıştı. Merak ediliyordu. Spota'nın ayrılığıyla birlikte Hul City'nin yeni teknik direktörünün hangi isim olacağı futbol severler tarafından merak ediliyordu. Sürpriz, carvalı aldı. <gülüyor> basınının haberine göre, listesinde birçok hoca bulunduran Hull City'nin favorisi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvalho. Evet. İngiltere tecrübesi var. Daha önce Braga'da iki sezon görev yaptığı belirtilen deneyimli teknik adamın Steffield Edmestay ve Sansia GT çalıştırması nedeniyle İngiltere tecrübesinin bulunduğu ifade edildi. Polves da düşünüyor. Ayrıca Oliver Hampton Anderson da Bruno Lage ile yollarını ayırmasının ardından Carlos Carvalhal tercihini düşünebileceği vurgulandı. Terim, Güneş, Yalçın. Öte yandan Hull City için Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri de öne sürülmüştü. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS. Son dakika haber. Spor. Astro. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20 45'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz vergi düzenlemesi yolda tarif bile verildi değerli izleyenler heyecan yaratan iddia geldi son dakika bana göre asgari ücret zammı konuşulurken vergi hamlesi gündem yarattı o vergiler kaldırılacak diyerek duyurdu öteve indirilmek geliyor Son dakika haberleri göre asgari ücret zammı milyonlarca vatandaşın en önemli gündem maddesi olarak konuşulurken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta otomobil ve cep telefonu olmak üzere birçok kalemde düzenleme yapılması yönünde talimat verdi aktarıldı. Ceplere direkt olarak yansıyacak olan söz konusu ekonomik paketin yılbaşı öncesi veya ta hemen sonrasında açıklanacağı öne sürüldü. İşte vatandaşı ilgilendiren otomobil ve cep telefonu düzenlemesinin ayrıntıları. Finans, finans, ekonomi. Son dakika asgari ücret zamlı konuşulurken vergi hamlesi gündem yarattı. O vergiler kaldırılacak diyerek duyurdu. ÖTV indirimimi geliyor. Son dakika asgari ücret zamlı konuşulurken vergi hamlesi gündem yarattı. O vergiler kaldırılacak diyerek duyurdu. ÖTV indirimimi geliyor. Son dakika... Asgari ücret zammı milyonlarca vatandaşın en önemli gündem maddesi olarak konuşulurken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta otomobil ve cep telefonu olmak üzere birçok kalemde düzenleme yapılması yönünde talimat verdiği aktarıldı. Ceplere direkt olarak yansıyacak olan söz konusu ekonomik paketin yılbaşı öncesi veya hemen sonrasında açıklanacağı öne sürüldü. İşte vatandaşı ilgilendiren otomobil ve cep telefonu düzenlemesinin ayrıntıları. Son dakika, yüksek kur, enflasyon ve krediye erişimdeki zorluklar başta otomobil olmak üzere birçok alanda vatandaşları olumsuz yönde etkiledi. Son gelen bilgilere göre başta otomobil ve cep telefonu olmak üzere birçok alanda vergi düzenlemesi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşına kadar hazırlıkların tamamlanması yönünde talimat verdiği aktarılırken vatandaşları etkileyecek ekonomi paketinin yılbaşı öncesi veya hemen sonrasında açıklanacağı öne sürüldü. Neredeyse hepsi %80'lik ÖTV dilimine geçti. Otomobil satışlarında yaşanan gözle görülür azalma sektörde endişe yaratırken, ÖTV matrahlarına yönelik bir düzenlemenin yapılması talep ediliyor. Gelinen noktada ise piyasada satılan neredeyse tüm sıfır otomobillerin %80'lik ÖTV dilimine geçtiği görüldü. %80'lik dilimin altında kalan sayılı araçlar ise markaların en ucuz modellerinin en alt donanıma sahip otomobillerinden oluşuyor. ÖTV ile ilgili dikkat çeken talep bir defaya mahsus indirim getirilmeli. Vatandaşta ÖTV indirimi beklentisi olmuştu. Ağustos ayında ikinci el otomobillere getirilen 6 ay ve 6000 kilometre sınırı, yatırım amaçlı alımların önünü kesmiş olsa da, bu sefer de artan fiyatlar yüzünden aylardır bayilerde araç bulamayanların sıfır otomobile erişimi zorlaştı. Araç alımlarında getirdiği kredi sınırı ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntılar da otomobil alımını zorlaştıran diğer etkenler arasında. Bu sebepler tüketicinin ÖTV güncellemesiyle fiyatların düşeceği ve otomobile erişimin kolaylaşacağı yönünde beklenti içerisine girmesine yol açtı. Tokla günler kala elektrikli otomobil piyasası karıştı. En ucuzu 760 bin lira. Otomobilden cep telefonuna kadar vergi düzenlemesi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, TV GÜZ sitesindeki köşe yazısında Maliye Bakanlığı'nda şu sıralar bulmalı bir çalışmanın olduğunu aktardı. Işık Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı yazısında otomobilden cep telefonuna kadar birçok kalemde başta ÖTV olmak üzere çeşitli vergi indirimleri hatta bazı vergileri kaldırmaya gidecek kadar adımlar için çalışıldığını aktardı. Erdoğan'dan talimat. Yılbaşına kadar tamamlayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlığa yılbaşına kadar hazırlıklarınızı tamamlayın talimatı verdiği belirtilirken yılbaşından önce veya hemen sonra vatandaşı rahatlatacak paketin açıklanacağı öne sürüldü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bir devam ediyor yaklaşık 20.45'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler ya da yaklaşık e, bir saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İlk tutuk geldi ve maç başladı değerli izleyenler. Fatih Karak İstanbulspor'u konuk ediyor ve maçta 20. dakika oynanıyor ve maç Atatürk Olimpiyat Stadionu'na başladı. Maçı Ali Şansalan yönetiyor. Değerli izleyenler bu maçı sosyal medya kanalımız ilk olayda ve diğer kanallarımızda takip edebilirsiniz. İzahı mümkün değil. Dışişleri Bakanlığından ABD'ye kınama geldi. Değerli izleyenler. Son dakika göre Dışişleri Bakanlığından ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini ortaklık programına dahil etmesine kınama geldi. Son dakika ABD'ne göre Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı programına dahil etmesinin şiddetle kınandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2 hafta önce GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçe izah mümkün değildir ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları haber haber güncel son dakika Dışişleri Bakanlığından Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ortaklık programına dahil etmesine kınama. Son dakika Dışişleri Bakanlığından Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ortaklık programına dahil etmesine kınama. Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesinin şiddetle kınandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki hafta önce bir yönelik silah ambargosunu kaldıran Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz denildi. İşte o açıklama. Gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada İki hafta önce Hücreli'ye yönelik silah ambargosunu kaldıran Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi. Son dakika Türkiye'den çok sert Amerika Birleşik Devletleri mesajı. Çavuşoğlu adeta best çekti, madem tırmanma istiyorsunuz adada, biz de gereğini yapacağız. Açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri bu adımıyla, adadaki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin garantör sıfatına vurgu yapılan açıklamada Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aralarında Kılıçlaroğlu ve Özdağı da bulunuyor. Tezleki. Ama haber fültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-45'e kadar bir diğer haberimize geçiyoruz. Net gol kaçtı ve maçta tempo yükseldi. Maç 0-0 devam ediyor değerli izleyenler. Arda geç ortaya çıktı. İşte oynamama sebebi değerli izleyenler. Meğer her şey bu yüzdenmiş. Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Süper Troll Süper Gen 8. haftasında Beşiktaş'la plasmanına çıkan Fenerbahçe sağdan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve hanesine 1 puan daha eklemişti. Süper Lig'de bir maç eksi bulunan ve 14 puanla 7. sırada yer alan Sarlar Jüretler'de Deniz direktör Jorge Jesus'un bazı futbolculara verdiği forma süresi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Portekizli çalıştırıcının kararının arkasında yatan nedenler belli oldu. Spor. Spor. Spor Toto Süper Lig. Meğer her şey bu yüzlenmiş. Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Meğer her şey bu yüzlenmiş. Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 0 0 beraberlikle ayrılmış ve hanesine bir puan daha eklemişti. Süper Lig'de bir maç eksiği bulunan ve 14 puanla 7. sırada yer alan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un bazı futbolculara verdiği forma süresi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Portekizli çalıştırıcının kararının arkasında yatan nedenler belli oldu. Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi. Ligde geride kalan yedi karşılaşmada, dört galibiyet, bir yenilgi, iki de beraberlik alan Sarılıcı Vertliler'de, Zavç, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor. Emre Mor her ne kadar değişmeli olarak sahadaki yerini alsa da teknik direktör Cesus, Mihazaj ile Arda Güler'i yedek kulübesinde unuttu. Konya spor maçında Arda oynamadı. Sarıla Civertlilerin aldığı tek mağlubiyet olan Konya Spor maçında Arda Güler yedekler arasında yer alırken maçta forma bulamadı. Bu maçta Zajdi ile Emre Mor ilk de görevlendirilirken ikinci yarıda oyundan alındılar. Zajdi ile Emre, Kayseri'ye karşı forma giyemedi. Jesus, Kayseri 2-0 yendikleri karşılaşmada ise Arda Güler'e 90. dakikadan sonra şans verirken, Zajdi ile Emre Mor'a forma vermedi. Alanya karşılaşmasında Zajdi süre bulamadı. Alanya Spor ile oynanan mücadelede ise Zajd yine görev alamazken Emre Mor ise de başladı ve 66 dakika şans buldu. Arda Güler ise 82. dakikada oyuna dahil oldu. Derbide 3. Eylül'de oynamadı. Ligin 8. haftasında ise Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de Arda Güler ile Emre Mor yedekler arasında bekleyişini sürdürüp forma şansı bulamadı. Mihaz ise milli takımın geç dönüp antrenman eksiği bulunduğu gerekçesiyle derbi maç kadrosuna dahil edilmedi. Cesus'un Arda Kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü Zorge Cesus'un Arda Güler ile ilgili kafasındaki karar çok net. Arda'yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam fizik olarak yetersiz görüyor. Toplu oyunda iyi ama. Arda'nın toplu oyunda her ne kadar iyi olsa da topsuz oyundaki performansından memnun olmayan Cesus, genç futbolcunun daha iyi olması gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Zajj'ın kondisyonu yetersiz. Sarılı civertli takımdaki bir diğer kayıp ise Mihazar sloven futbolcunun fizik ve kondisyonunu yeterli bulmayan Jesusus Cirespo, Mert Hakan İsmail yüksek ve Aradan sonra 5 seçenek olarak bekleyişini sürdürüyor de en çok aranan haberler ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-45'e kadar ve diğer haberlerimize geçiyoruz 15 güne nişan attı başka kadınlar dedi değerli izleyenler. Feray'nin kızı Tuğçe Tayfur. 15 gün sonra nişan attı başka kadınlar iddiası geldi. Fer Tayfur ile Necian Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adım atmış ve 15 gün önce nişanlanmıştı. Nişan nişana anne Necian Nazır gelirken baba Tayfur gelmemişti. Tuğçe Tayfur 15 gün nişanlı kaldı ve nişan attı. Tüm fotoğrafları silen Tunçe Tayfur'un nere nişan attı ise merak konusu oldu. Magazin Magazin Güncel Erdi Tayfur'un kızı Tunçe Tayfur 15 gün sonra nişan attı. Başka kadınlar İddiası Erdi Tayfur'un kızı Tunçe Tayfur 15 gün sonra nişan attı. Başka kadınlar İddiası Erdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tunçe Tayfur Sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı atmış ve 15 gün önce nişanlanmıştı. Nişana anne Necla Nazır gelirken baba Tayfur gelmemişti. Tuğçe Tayfur 15 gün nişanlı kaldı ve nişan attı. Tüm fotoğrafları silen Tuğçe Tayfur'un neden nişan attığı ise merak konusu oldu. Erdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa'dan evlenme teklifi almış ve çift aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı. Pülçe Tayfur aile bireylerinin yer aldığı kareleri paylaşmıştı ancak nişanda Ferdi Tayfun'un olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Yeni nişanlanan çiftten ayrılık haberi geldi. Pülçe Tayfur tüm fotoğrafları sildi ve nişan attı. İkinci sayfanın iddiasına göre, Tayfur hemen evlenmek isteyince çiftin arasında sorun oldu. Pülçe Tayfur nişanlısına beni oyalıyor musun? diyerek tepki gösterdi ve ikili arasında söz bozuldu. Başka kadınla görüntüsü vardı. Nişandan dört gün önce de Tuğçe tayfunun sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Bunun sebebi ise Burak Kalfa'nın başka bir kadınla görüntüsünün olduğu iddiasıydı. Programın sunucusu Gülşen açıklamasında ağlayarak beni aradı bitti dedikten dört gün sonra nişandı dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ayşeciki bir de şimdi görün. Herkes aynı şeyi söyledi. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.45'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Günün videosunda bugün gülümseden anlar yaşandı. Hava, havada görünce yaptığı hareket olay oldu. Dronu görünce sinirlendi. Yaptığı hareket olay oldu. Gülümseden anlar kameralara yansıdı değerli izleyenler. Tokatta koyun sürüsünün drone'un çıkardığı sesten ürkerek dağılma sonucu sinirlenen çobanın drone'a Nacat fırlattı anlar görüntülere bakın nasıl yansıdı. Haber. Haber. İlginç haberler. Dronu görünce sinirlendi, yaptığı hareket olay oldu. Gülümseten anlar kamerada. Dronu görünce sinirlendi, yaptığı hareket olay oldu. Gülümseten anlar kamerada. Tokatta koyun sürüsünün dronun çıkardığı sesten ürkerek dağılması sonucu sinirlenen çobanın drona Nacat fırlattığı anlar görüntülere yansıdı. Tokat'ın zile ilçesinde doğal fotoğrafçısı Serdal Deniz, sonbaharla birlikte yaylalardan ahırlara göçüp çekmek için boğalı yaylasına gitti. Drone ile görüntü alırken sürüyü fark eden Deniz, drone'u çobanın olduğu yere yönlendirdi. Bu sırada drone'un çıkardığı sesten ürken sürü sağa sola kaçıştı. Sürünün dağılmasına sinirlenen çoban ise drone'a nacak fırlattı. Nacak drone'a isabet etmeden yere düştü. Yaşanan olayın ardından Deniz, çobanın yanına giderek durumu tatlıya bağladı. Deniz, doğa manzarası çekimi yapmak isterken yaşadıklarını ifade ederek, çobanın yanına giderek neden çekim yaptığımı anlattı. Önce bir paniklediğini, korktuğunu söyledi. Bir anda drone'u görünce zarar vereceğini sanmış. Paniklenacağı attığını söyledi. Sonra tabi olayı tatlıya bağladık oturdu. Yemek yedik. Hem kendisi için hem de bizim için hoş bir anı olarak böyle kaldı dedi. İllia, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ölümle ve Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-45'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. O şehirde acil durum ilan edildi. Temel ihtiyaç dışında su kullanmamak yasak oldu. A kriz büyüyor. Kuraklık krizi büyüyor. İspanya'nın seviyeler şehrinde suyun kullanımı kısıtlandı. Temel ihtiyaçlar dışında kullanmak yasak. Dünyanın çeşitli bölgesinden kuraklıkla ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak... İspanya'nın Sevilla şehrinde kuraklık alarmı verildi. Şehirde suyun kullanımına kısıtlama getirilerek temel ihtiyaçlar dışında kullanılması yasaklandı. Haber. Haber. Dünya. Kuraklık krizi büyüyor. İspanya'nın Sevilla şehrinde suyun kullanımı kısıtlandı. Temel ihtiyaçlar dışında kullanmak yasak. Kuraklık krizi büyüyor. İspanya'nın Sevilla şehrinde suyun kullanımı kısıtlandı. Temel ihtiyaçlar dışında kullanmak yasak. Dünyanın çeşitli bölgelerinden kuraklık ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanya'nın Sevilla şehrinde kuraklık alarmı verildi. Şehirde suyun kullanımına kısıtlama getirilerek temel ihtiyaçlar dışında kullanılması yasaklandı. İspanya'nın Sevilla şehrinde kuraklık nedeniyle alarm verilerek su kullanımına kısıtlama getirildi. Sevilla Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Son günlerde bölgede yaşanan kuraklık ve yağış eksikliğinin şehrin su rezervinde önemli düşüşe neden olduğu bildirilerek, şehirde kuraklık acil durumu ilan edildiği aktarıldı. Su tüketimine ilişkin kısıtlamaları içeren belediye kararnamesinde, suyun başta eğlence ve dekorasyon olmak üzere zorunlu olmayan her türlü tüketimini kısıtlama getirilirken, yasal uymayanların cezalandırılacağı belirtildi. Yasaklar art arda geldi. Yayınlanan kararname ile Sevilla şehri sınırları içinde oto yıkamacılar haricinde hortum ile araç yıkanması, otomatik kapanma özelliği olmayan halka açık içme suyu çeşmelerinin kullanılması, şehir şebeke suyu kullanılarak bahçe ve yeşil alanların sulanması, sokakların yıkanması ve devridayım sistemi bulunmayan havuzların doldurulmasına yasak getirildi. Kararnamede, vatandaşlar alınan tedbirlere uyum göstermeye ve bilinçli su tüketmeye davet edilirken, Aksi durumların görülmesi halinde yetkililere ihbar edilmesi istendi. Sevilla Belediye Başkanı Antonio Munoz, geçtiğimiz günlerde şehirde yaşanan su sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve gereksiz su tüketimine yasak getirileceğini belirtmişti. İlla, İngiltere resmen kuraklık ilan etti. Ülkenin en önemli su kaynaklarından Alon Nehri kurumak üzere. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akıllardaki soru yanıt buldu. İşte Putin'in sıradaki planı. Vasiyetini böyle açıklamış bir kız çocuğu. Başına talih. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.45'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli Cener ee, Kılıçdaroğlu utanmıyor musunuz diyerek tepki göstermişti. Soldan saldırıyla ilgili yeni açıklama geldi. Biz bir hata yaptık diyerek dedi. Son dakika haberi göre Mersin'deki terör saldırısından sonra iddialar gündem olmuştu. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na özür çağrısı geldi. Son dakika haberi de geçtiğimiz günlerde Mersin'e polis evine yönelik terör saldırısının ardından terörist Dilşah Ercan'la ilgili iddialar gündeme damgasını vurmuştu. Ercan'ın CHP'nin Tuklu gazeteciler raporunda yer alması tepkileri yol açarken saldırı gerçekleşen Dilşah Ercan olmadığı yönünde iddialara ilgili konuşan Bakan Soylu Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırıyla ilişkilidir. Özür dilemesi gereken bir varsa diye konuştu. Haber. Haber. Politika. Son dakika... Mersin'deki terör saldırısından sonra iddialar gündem olmuştu. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na özür çağrısı. Son dakika, Mersin'deki terör saldırısından sonra iddialar gündem olmuştu. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na özür çağrısı. Son dakika haberi, geçtiğimiz günlerde Mersin'de polis evine yönelik terör saldırısının ardından terörist Dihşah Ercan ile ilgili iddialar gündeme damgasını vurmuştu. Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer alması tepkilere yol açarken saldırıyı gerçekleştirenin Dilşah Ercan olmadığı yönünde iddialarla ilgili konuşan Bakan Soylu, Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırıyla ilişkilidir. Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçlaroğlu diye konuştu. Son dakika haberi, Mersin'deki terör saldırısından sonra da Dilşah Ercan ile ilgili tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında sosyal medyada yaşanan Polemiye Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na özür çağrısında bulunarak devam etti. Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt olarak Kılıçdaroğlu biz bir hata yaptık diyerek özür dilemelidir. CHP'nin raporunda 91 PKK, 17 MLKP, 9 ürkili terörist var ifadelerini kullandı. Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçdaroğlu. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları. 1. Eren Abluka sonbahar kış operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. 2. Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırıyla ilişkilidir. Bulgular Dilşah Ercan'ın saldırıda rol oynadığı yönünde. 3. Özür dilemesi gereken biri varsa Kılıçlaroğlu. Kılıçlaroğlu biz bir hata yaptık diyerek özür dilemelidir. CHP'nin raporunda 91 PKK, 17 MLKP, 9 üçlü terörist var. Zozan Tolan Kod adlı terörist Dilşah Ercan. Kılıçlaroğlu, gerçekleri biliyoruz. Mersin'deki terör saldırısını gerçekleştiren iki kişiden birinin Dilşah Ercan olmadığı iddialarının ortaya atılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın. Bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum. O dosyayı gizlemeye çalışma. Biliyoruz gerçekleri. Utanmıyor musunuz? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika. M.Y.K. sonrası akpa. haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-45'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medya skandal görüntüler meydana geldi. İzleyenler şoke oldu. İçki masasına bakın ne yaptı? Kutsal kitaba büyük saygısızlık yaptı değerli izleyenler. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde Kuran-ı Kerim'i yırtıp yaktılar. Ardından sosyal medyada da kür ve hakaret yağdırdılar. Sosyal medya bu iğrenç görüntüleri konuşur. İnfial yaratan video 26 Eylül'de paylaşıldı. Söz konusu videoda rakı sofrasındaki iki kişi... Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veriyor. Skandal görüntülerde ayrıca din değerlere hakaret edip İslam'a ve Müslümanlara küfür ediliyor. Görüntüleri paylaşanların İzmir'in Çiğli ilçesinde oturduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görüntülerdeki kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. Haber. Haber. Güncel. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler. Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar. Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler. Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar. Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar. Sosyal medya bu iğrenç görüntüleri konuşuyor. İnfial yaratan video 26 Eylül'de paylaşıldı. Söz konusu videoda rakı sofrasındaki iki kişi Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veriyor. Şıkandal görüntülerde ayrıca dini değerlere hakaret edip İslam'a ve Müslümanlara küfür ediliyor. Görüntüleri paylaşanların İzmir'in Çiğli ilçesinde oturduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görüntülerdeki kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada intihar yaratan görüntüler çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Kutsal kitaba zarar vermekle kalmayıp İslam'a ve Müslümanlara da hakaret eden Türk belirli bir süre geçtikten sonra ışıkandal videoyu sosyal medya hesaplarından sildiler. 26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. Cevi ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında iki kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Rakı sofrasındaki iki kişi Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdi. Şikandal görüntülerde ayrıca iki kişi dini değerlere hakaret edip İslam'a ve Müslümanlara küfür etti. İşte infial yaratan o video. bir Twitter.com.nl.czzz.df. Mynet, Mynet, Oktober 3, 2022. Şikandal videoyu silgiler. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi. Bakan Soylu'dan açıklama Sosyal medyada çok tepki çeken görüntülerle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar. Paylaşımını yaptı. İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar. Süleyman Soylu, Süleyman Soylu, October 3, 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aralarında Kılıçlaroğlu ve Özdağ da bulunuyor. Mezlekeler mecliste. Vasiyetini anlattığı görüntüler yürekleri dağlamıştı. Şehit astsubay Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandığı kız çocuğunu bulmuşlar. Vasiyetini böyle açıklamış, bir kız çocuğu. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. RSS. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete,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 biz olan tarkhaber.com bekley. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak <gülüyor> bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar bir Hoşça